İslam Felsefesi Okuma Kulübü olarak 6. haftaya intikal etmiş durumdayız. Geçen hafta başladığımız Farabi ve Bağdat Meşşai Okulu isimli Yaşar Aydın Hoca'nın makalesini okumaya devam ediyoruz bu haftada. Geçen hafta Farabi'nin hayatını, eserlerini ve felsefesinin genel hatlarını konuşmuştuk. Bu haftada artık detaya ineceğiz. Farabi'nin metafiziğine, tanrı tasavvuruna, evren tasavvuruna, tanrı-evren ilişkisine, ardından nefs teorisine, akıl teorisine, sudur nazariyesine ve e, toplum ve siyaset görüşüne bir nebze bakacağız. Makalenin e, ikinci kısmı bunlardan e, oluşuyordu. Ardından... Bu haftaki konumuzu da bitirmiş olacağız inşallah. Evet ben slaytımı başlatayım ve sunumuma başlayayım hemen. Arkadaşlar Farabi metafiziyle başlayalım. Tanrı tasavvuru nasıl? Şimdi Farabi'nin bir Aristotelesçi bakış açısıyla Tanrı'yı sadece ilk hareket ettirici olarak ve e, ahlaki bir ilke olarak görmediğini, bununla beraber Müslüman bir filozof olduğu için e, Tanrı'yı fail bir neden, yani bütün varlıkları var eden, onlara işte varlığını e, veren e, bir musavvir, aynı zamanda bir her şeyi evrilip çeviren ezeli, ebedi yaratıcı bir ilki olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Yine o tanrıyı tabii ki her şeyin ilki, o sebep sonuç zincirinin, o nedenselliğin ya da sebeplilik ilkesinin nihai gayesi olan hem de başlangıcı olan ilk mevcut olarak oldu değerlendirdiğini söyleyelim. Tanrı tabii ki gayrimaddi bir varlık. Zaten Farabi'nin felsefesinin temeli maddesizliğe doğru giden ve nihai anlamda akıl ile sembolize edilen bir varlık anlayışına ihtiva ediyor. Farabi felsefesi. Dolayısıyla Tanrı onun felsefesinde de yani bir akıl oluyor. Hem düşünen, hem düşünülen hem de düşünmeyi aklı, bizzat düşünme eylemi olan taakkul dediğimiz, bütün bunların varlığında aynileştiği, kesiştiği bir varlık olarak düşünüyor Tanrı'yı. Ve evreni de diğer varlıkları da ondan taşan aslında hepsinin özünde insana kadar olan hiyerarşi açısından söylüyorum. Hepsinin özünde akılsallık olan bu bağlamda da akılsallığı tanrısallık gibi düşünen bir e, filozof var abi. E, büyük tabii rasyonel bir e, felsefesi var. Bu nedenle evreni de aynı şekilde e, determinist bir zorunluluğa dayandırıyor. Evrendeki varlıkların varoluşunu nedenselliğe bağlıyor. İşte bu nedensellik zincirinin başında da Tanrı var onun metafiziğinde. Gayrimaddi bir varlık, cisimsiz bir varlık, en üstün, en yetkin varlık, Fahri de Tanrı, yine mutlak anlamda sebepsiz, yani onun dışındaki her şey, o başlangıcında olduğu sürecin e, içerisinde yer alan tüm varlıklar sebepliyken Tanrı sebepsiz bir varlık. Basit, yalın bir varlık. Yani herhangi bir bileşeni yok. Bu anlamda e, cevheriyle varlığı, özü, niteliği, sıfatları, aklınıza gelebilecek her şeyi aynı bir aynilik taşıyor o anlamda böyle bir basitliği ve yalınlığı var Tanrı'nın aynı zamanda hem sayı hem de varlık açısından tek bir varlık yani bir olan varlık evvel olan el evvel kavramını da kullanıyor Tanrı şey, Farabi Tanrı için o el evveldir her şeyin başındadır ilktir, tektir ezelidir ebedidir, varlıkların sebebidir, ilk sebeptir, fail sebeptir. Yani sürekli ondan her şey var ola gelir. Aristoteles'ten ayrıldığı nokta bu. Ee, yine onun hani bu tekliği bağlamında ve e, özü bağlamında herhangi bir varlığa benzemediğini sebepsiz olması açısından yine sebepli varlıklardan ayrıştığını, ayrıldığını e, söylüyor Farabi. E, bu anlamda Tanrı onun düşüncesinde eşi ve benzeri olmayan münezzeh e, bir varlık. Yine e, maddesiz olması açısından da salt akıl akılsallığı temsil eden bir varlık Tanrı Tanrı Farah abi de. Aynı zamanda salt fiil yani düşünme eylemi, şöyle düşünün, Tanrı'nın düşünmesi yaratmasına tekabül ediyor, bunu temsil ediyor. Tanrısallığı da mükemmel bir akıl, mükemmel makul yani düşünen, düşünülen ve bizzat e, düşünme eyleminin e, kendisinde, mevcut olan bir varlık olarak düşünüyor Far abi. İşte onun fiili düşünme yani taakkul şeklinde kendisini gösteriyor. Bu düşünme eylemi zaten sudur nazariyesinde de göreceğiz. Aslında bir anlamda diğer varlıkların varlığının sebebi olan yaratma sürecini başlatan fiil. Yine Plotinus'un tanrıyı akıl üstü bir varlık olarak tasavvur etmesine karşı Farabi'nin Tanrı'yı kendini düşünen akıl olarak nitelendirdiğini görüyoruz. Yani zaten Farabi'ye göre Tanrı'nın ilk eylemi sudurun başlangıcını sağlayan ilk eylemi kendi kendisini düşünmesi. Tanrı kendisini düşününce Ondan ikinci bir akıl sudur ediyor ve böylece o e, yaratma süreci başlamış oluyor hiyerarşik bir düzen içerisinde. Üçüncü akıl, dördüncü akıl, beşinci akıl, on tane akıl oluşuyor. Sonuncusu faal akıl olan ve daha sonra ay altı alemdeki diğer varlıklar oluş ve bozuluşa tabi olan ve en üstünde insanın bulunduğu, ardından hayvan, bitki, madenler ve diğer dört unsurun geldiği varlıklar oluşmaya başlıyor. Tanrı'nın kendi kendini düşünmesinden sonra başlayan süreçle. Yine Farabi bizzat Aristoteles'i takip ederek düşünmeyi, tahkulu, Tanrı'nın en yüksek eylemi olarak, tasarlıyor ve onun e, aklettiğini söylüyor. Dolayısıyla Tanrı akleden ve akletmesi onun yaratmasının bizzat fiili sebebi olan bir varlık. E, dolayısıyla Tanrı hem düşünen, hem akıl, hem e, makul olması açısından bu üç e, niteliğin kendisinde birleştiği Zatında birleştiği bir varlık oluyor Farabi metafiziğinde. Bu nedenle ne diyoruz? Ee, Tanrı'da akıl, akil ve makul bir ve aynı anlama geliyor. Peki Farabi metafiziğinde Tanrı-evren ilişkisi neye göre şekilleniyor? Tabii ki yeni Eflatuncu felsefeye ve Plotinus'un usulüce ya da işte esoloçia dediğimiz eserinde Aristoteles'in teolojisinden esinlenerek ortaya konmuş o eserden çıkan sudur nazariyesiyle yani işte varlıkların ilk olan bir olan varlıktan sebepli bir şekilde sebep zincirinin zorunlu bir Nedenselliğe dayalı olarak sudur etmesi yoluyla ortaya çıktığını ve böylece Tanrı ile evren arasında bir ilişkinin bu şekilde ancak izah edilebileceğini Farabi, yeni Eflatuncu Platoncu görüşten etkilenerek ne yapıyor? Kendince izah ediyor. Farabi'ye göre kelamcıların yoktan yaratma düşüncesinde bir takım açmazlar, bir takım sıkıntılar ve problemler var. Bunlar e, izah edilemediği için yaratmanın daha böyle akla uygun, daha felsefi bir açılımının ancak bu sudur nazariyesiyle mümkün olabileceğini e, düşünüyor Farabi ve Böylece sudur nazariyesini kendi felsefesinde Tanrı ile evren arasındaki ilişkinin nasıl kurulabileceği üzerinde e, düşünürken e, bu nazariyeyi kullanmış oluyor. Şimdi burada bütün var olanların nihai kaynağı ve en son nedeni bir olan, el evvel olan Tanrı'dır. Sudur nazariyesinde. Bütün var olanlar ezeli ve zorunlu bir sudur, yani taşma, e, ortaya çıkma, zuhur etme, feyiz anlamında, Fezan dediğimiz e, bir kavram ile yani herhangi bir ida, iradenin kastına gerek kalmadan e, bizzat zorunlu olarak Tanrı'dan e, çıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla sudur arkadaşlar, sudur e, zorunlu bir süreçtir Farabi felsefesinde ve e, Tanrı'nın iradesine bağlı olmaksızın ondan zorunlu olarak e, başlayan bir yaratma sürecinin adıdır sudur nazariyesi. E, dolayısıyla burada bakın Farabi'nin determinist bir yaklaşımla Tanrı-Evren ilişkisini kurduğunu görüyoruz. E, Tanrıyla Evren'i yani var edenle var olanları yaratıcıyla yaratılmış olanları nasıl akli bir felsefi bir tarzda izah ettiğini görüyoruz Sudur nazariyesiyle. burada Tanrı'dan zorunlu olarak alemdeki tüm varlıkların taşma yoluyla ortaya çıktığını, zuhur ettiğini söylüyor bize, bildiriyor. Farabi. Şimdi kendinde varlığa sahip sahiplik sadece Tanrı'ya özgü bu anlamda. Tanrı sebepsiz, kendinde varlık. Farabi felsefesinde böyle. E, ikincil nedenler veya işte onun deyimiyle e, soyut ayrık akıllar e, tanrısal varlıklardan maddi varlıklara kadar her bir şey hem varlığını hem de gayesini Tanrı'dan almaktadır. Şimdi Farabi'ye göre nedensiz olan kendinde varlık olan tek varlık Tanrı. Onun dışında ne varsa ta heyula dediğimiz e, ay altı alemdeki karanlık madde e, ya da biçimsiz maddeye kadar olan tüm varlıklar nedir? Tanrı'dan e, taşmışlardır, zorunlu olarak taşmışlardır diyelim. Farabi'nin evren tasavvuruna bakalım. Ee, onun evren tasavvuru arkadaşlar Aristoteles'in ay üstü ve ay altı ayrımına dayalı evren anlayışıyla, Batlamyusçu Aristo şey, astronominin bir karışımından ibaret. Yani hem Aristotelesci ay üst ay alt alem var, hem de Batlamyusçu astronomi var. İçiçe geçmiş küreler anlamında. Ee, bu nasıl bir şey? Şöyle. Yani evreni şöyle tasarlıyor Farabi. Evrenin merkezinde dünya var. Sabit bir şekilde duruyor bu dünya. Hiç dönmüyor, Sabit yer olarak bulunuyor. O onun üstünde çeşitli küreler yer alıyor. Yani merkezinde dünyanın yer aldığı ve sabit durduğu bir evren düşünün. O dünyanın üstünde hareket eden bir küre olduğunu düşünün. Yine o kürenin üstünde onu da on hareket eden başka bir küre. O kürenin de üstünde yine hareket eden başka bir küre. Yine onun üstünde böyle hareket eden iç içe geçmiş küreler olduğunu düşünün. Ama bu kürelerin en ortasında çekirdek kısmında sabit bir şekilde dünyanın yer aldığını düşünüyorum. Böyle bir evren e, tasavvuru var. Bu Batlamyusçu bir astronomi e, görüşüdür. Bununla beraber Aristoteles'ten de neyi alıyor? Ay üstü alemini ay altı alemi alıyor. Burada sınır nedir? Aydır arkadaşlar. Ay küresi yine o dönen kürelerden bir tanesi ay küresi. Ay küresinin üstü ee, Aristotelesçi e, alemler açısından nedir e, ay üstü alemi oluşturuyor buraya işte eter isimli verilen ismi verilen bir maddeyle kaplı şeffaf Tanrısal bir e, maddeyle kaplı ay altı alem ise ayın altında olan ve oluş ve bozuluşa tabi olan işte içinde insanın hayvanın bitkinin madenlerin yer aldığı bulduğumuz yani içinde yaşadığımız dünyayı ifade eden bir alem olarak tasarlanmış. Şimdi Farabi bütün bunları kabul ediyor ve sistemini bu evren tasavvuru üzerinde üzerine kuruyor. O zaman şöyle bir bakalım. Ne diyoruz mesela merkezinde dünyanın sabit olarak yer aldığı. İç içe geçmiş kürelerden oluşmuş bir evren var. İlk akıldan başlayıp maddeye kadar inen varoluş süreci Tanrı'nın kendini akletme fiiliyle başlıyor. Şimdi bakın nasıl kuruyor? Böyle bir e, evrenin e, oluşumunu açıklarken Farabi abi diyor ki ilk akıl var, bu Tanrı. E, sebepsiz bir varlık, var eden bir varlık. Bunun bir ilk eylemi ortaya çıkıyor. Nedir bu ilk eylem? Kendini akletmesi. İlk akıl kendi kendini düşünüyor ve kendi kendini aklediyor. İşte bu akletme eyleminden sonra, Farabi'ye göre, ne oluyor? İşte ikinci akıldan başlamak suretiyle ta maddeye kadar inen, ay altı alemindeki maddeye kadar inen, Yerarşik düzendeki o evren ortaya çıkıyor. Sudur yoluyla ortaya çıkıyor. Bu eylemle başlayarak. E, bu teoriyle Farabi, ezeli ve kadim olanla sonradan olanı, değişmeyenle değişikliğe uğrayanı, bir ve mutlak olanla e, çok olanı, mümkün olanı e, ayırmaya çalışıyor. Öyle düşünün. Bunlar arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışıyor. Böylece en volübisinden en süflisine kadar bütün kainatı bir hiyerarşik sıra düzeni içerisinde yorumlayıp açıklamaya çalışıyor. Şimdi burada sudur teorisinde ikisi manevi yani mağul dediğimiz biri maddi, mahsus duyulara konu olabilen e, üç tane varlık alanı var arkadaşlar. O evren tasavvurunu düşündüğümüzde e, birincisi ilk aklın yani Tanrı'nın bulunduğu e, varlık alanı. Bu bütün o aşağıdaki e, taşmak sudur yoluyla oluşmuş tüm varlıklardan ayrı yukarıda üstte tek başına sebepsiz e, olarak duran ezeli ebedi bir varlık alanı olarak e, ilk aklın yer aldığı yani Tanrı'nın yer aldığı bir varlık alemi e, ne düşünüyor Farabi. İkinci bir varlık alemi burada nedir? Ay üstü alem ikinci varlık alanı. Burada da ikinci akılın üçüncü aklın işte e, faal akla kadar olan bütün o gök kürelerinin göksel akılların yer aldığı bir alem var. Üçüncü alem ise duyulara konu olan e, maddi, maddi varlıkların yer aldığı işte. Nedir? E, ay altı alem. Dolayısıyla sudur teorisindeki evren tasavvuru bu şekilde. Yine sistemin en başında ve en üstte mutlak bir olan Allah var. Tanrı var. Bunu bilelim Ardından Sayıları on olan göksel akıllar geliyor ki bunların her biri gezegenleri temsil ediyor zaten Farabi bunlara ikincil ikinciler yani sevani gibi bir kavram kullanıyor ve maddeden soyut ıı, ayrık varlıklar ıı, müfarikat dediği bir kavram kullanıyor ki bunlara melekler ya da ruhamiler de diyor yani. Faal aklı hatırlayacak olursanız 10. akıl, faal akıl e, Faar de dini olarak neyin e, karşılığıydı? E, tabii ki Cebrail'in karşılığıydı. Bakın bir melek e, olarak düşünüyor. O zaman Farabi, Farabi faal akıldan önceki diğer kozmik akılları da göksel akılları da birer melek olarak <gülüyor> Birer melek olarak düşünüyor. İşte bunların tamamı ikinciler ismiyle ifade ediliyor. Bunlar e, müfarikat yani birinci akıldan, ilk akıldan, tanrıdan taşarak, ayrılarak e, çeşitli e, özellikleriyle peş peşe sıralanarak ikinci akıl, üçüncü akıl, dördüncü akıl, beşinci akıl sıralanıp bir e, hiyerarşi oluşturuyorlar. En altta da faal olduğu bir nokta. Bunlar nedir? Tanrı ile o maddi alem, ayaltı alem arasında aracı görevi görüyorlar. Yani siz buradan şunu düşünün. Ayaltı alemine Tanrı'dan bir bilgi akmak isterse, bir vahiy gelmek isterse nasıl gelecek? İşte bu aradaki... İkincil alem, göksel akıl, melekler ya da ruhaniler alemi vasıtasıyla gelecek. O zaman bu ikincil alemin rolü nedir? Maddi alem ve tanrı arasında e, aracı, işlevi görmek. En altta ne var peki? En altta mükemmellikten en uzak, tanrısallıktan ve akılsallıktan en uzak, eksikliği temsil eden şekilsiz, İlk madde, yani heyula var arkadaşlar. Heyula. Ee, bu evren tasavvurunda en altta heyula dediğimiz ilk madde bulunmaktadır. Şimdi bakalım biraz daha e, bu kozmolojik yapının içerisine girelim. Sudur nazariyesiyle oluşan bu yapıya. Bunun altı tane ilkesi var Farabi'ye göre. Birinci mertebedeki ilk sebep. ikinci mertebede ikinci sebepler. Üçüncü mertebede faal akıl var. Dördüncü mertebede nefis var. Beşinci mertebede suret var. Altıncı mertebede madde var. Bakın altı tane ilke var arkadaşlar. Bunlardan e, ilk sebep nedir? Çokluğu mümkün olmayan tek olan, bir olan, mutlak Tanrı'yı ifade ediyor. Diğer mertebelerdeki her biri, her bir varlık çok olma özelliğine sahip. Yani vahdetten kesrete, teklikten çokluğa çıkışı böylece de izah etmiş oluyor Fahar Ağabey. Ee, i̇lk sebep, ikinci sebepler ve faal akıl bunların ortak özellikleri neler? Bunların ortak özellikleri, yani ilk sebep olan Tanrı, ondan taşan göksel akıllar ve faal akıl, e, cisim değil ve cisimde de bulunmazlar. Bunlar e, yani cisimsiz varlıklar, ruhani varlıklar gibi düşünebilirsiniz. Üçün, e, dördüncü mertebedeki nefis, beşinci mertebedeki suret ve altıncı merte mertebedeki madde, Bunlar nedir arkadaşlar? Ee, bunlar cisim değil fakat cisimde var olan, var olabilen varlıklar. Farabi e, kozmolojisinde. Cisimler ise altı cinstir ona göre. Nedir bunlar? Semavi cisim, düşünen hayvan, yani insan, düşünmeyen hayvan, bitki, madeni cisim ve Dört unsur dediğimiz toprak, ateş, hava ve su. Bunlar da böyle kendi içerisinde altı e, cinse ayrılıyor. Ee, Farabi. o zaman ne yapıyor? Evrende ne varsa bu şekilde izah etmiş oluyor. Aslında bu altı ilkesiyle evrendeki varlıkları izah etmiş oluyor bize. O zaman yani... E, İlk sebebi tabii bu alemin içerisinde görmüyor. Alemin dışında görüyor. İkinci sebeplerle başlatıyor. E, faal akılla devam ediyor. Nefs mesela nefs nedir? Yani maddi olmayan cisimsiz bir varlık ama cisimde bulunabiliyor. İnsanda bulunuyor, hayvanda bulunuyor, bitkide bulunuyor nefs. Yani külli bir nefs var. Oradan e, bütün varlıklara ilişerekten yani e, ne oluyor? Bireyselleşiyor nefis. Sonra suret. Suret de aynı şekilde normalde cisim olmayan, maddi olmayan bir varlık ama maddeye ilişiyor ve maddeye bir şekil veriyor, biçim veriyor. Bu da mesela insan nefsinin insan bedeni şeklinde surete bürünmesi hayvan nefsinin hayvansal özellikleri ifade ederek onda ortaya çıkması gerçekleşmesi sureti ifade ediyor. Maddede yani bedenler yani bitkinin bedeni, insanın bedeni, hayvanın bedeni bütün bunlarda madde kavramıyla ifade ediliyor. Evet Tanrı'nın varlığından belli bir düzen içerisinde Tanrı'yı saymazsak 10. akla yani faal akla kadar devam ederek ay üstü alemin soyut varlıkları her biri varlığını üstünde olandan almak ve altındakini var etmek suretiyle meydana getirir. Şimdi bu süreç nasıl işliyor ona bakıyoruz. Ee, Tanrı'nın kendi zatını düşünmesiyle e, başlayan Sudur nazariyesi ne yapıyor? İkinci nedenler olarak e, göksel varlıkları sırasıyla oluşturmaya başlıyor. İlk e, oluşan varlık ikinci e, akıl. İkinci akıl ne yapıyor? E, kendisini oluşturan yani kendisinin zuhur ettiği ondan zuhur ettiği varlığı, üstteki o ilk aklı, tanrıyı düşünüyor. İşte onun bu ilk aklı düşünmesinden üçüncü bir akıl ortaya çıkıyor. Üçüncü aklın nefsi ortaya çıkıyor, öyle diyelim. Bir de kendisini düşünüyor, ikinci akıl. Yani az önce yukarıya üstteki aklı düşünmüştü. Şimdi kendisi hakkında düşünüyor. Kendisini düşündüğünde, ikinci akıl, o az önce ortaya çıkan, ilk aklı düşündüğünde ortaya çıkan üçüncü aklın maddesi ortaya çıkıyor. Yani küre. Küre olarak bir felek ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu böylece üçüncü aklın ikinci aklı düşünmesiyle dördüncü akıl ortaya çıkıyor. Kendisini düşünmesiyle dördüncü aklın maddesi olan felek. Dördüncü küre ortaya çıkıyor. Yani hem madde hem suret böylece düşünme süreciyle oluşuyor sudur nazariyesinde Hocam, Metne bakalım. Girebilir miyim acaba? Sonra şu çünkü çok bayağı uzun bir konumuz var. Ben şey yapmadan en son değerlendirmemizi yapalım. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bakalım. Onlardan her biri birinci fiili gerçekleştirerek kendisi gibi gayrimaddi olan bir sonraki aklın varlık sebebi olurken, kendi zatını akletme neticesinde de bir gök küresinin varlığının sebebi olur. Kozmik akılların kendi zatlarına yönelik akletme fiillerinden sırasıyla ilk gök, sabit yıldızlar küresi, Zuhal küresi Satürn, Müşteri küresi Jüpiter, Merih küresi Mars, 6. Güneş küresi, 7. Zühre yani Venüs küresi, 8. Utarit yani Merkür küresi ve 9. Ay küresi. Yani ay altı aleme doğru inen küreler oluşuyor. Bakın en üstten aşağıya doğru bir iniş sürecinden söz ediyoruz. Bir iniş süreci var. En üstte Tanrı var. Sonra ilk gök var. Arkasından sabit yıldızlar küresi var. Bunların her biri tanrısal, devirsel dönen tanrısal küreler ve bir iç içe geçmişler. Bir üstteki ikincisini kapsıyor. İkincisi üçüncüsünü, üçüncüsü dördüncüsünü ve hepsinin döndüğünü düşünün. İç içe dönen küreler düşünün. En altta dünya var, sabit bir şekilde duruyor. Dolayısıyla bakın sırasıyla ay küresine kadar devam eden dokuz tane felek oluşuyor. Felek kavramı o zaman nedir? Öyle bütün bu yıldızları işte ay altı alemi idare eden iç içe geçmiş kürelerden, kürelerin adı olarak felek kavramını kullanıyoruz. Onuncu ıı, nedir akıl? Onuncu akıl faal akıl. Yani bu kürelerin dışında ıı, başka bir varlık olarak ama yine o zincirin son halkasında yer alan faal akıl. Ee, ne yapıyor? Ay üstü alemi böylece tamamlamış oluyor. Peki bunun, bundan sonra yani. Ay küresinden sonra faal akıl, faal akıldan sonra da ay altı alem başlamış oluyor. Ee, bakın burada önemli bir nokta var. Ne diyor? Ay küresiyle birlikte tabiatları gereği dairevi harekete sahip olan semavi cisimler son bulmaktadır. Dolayısıyla bu dairesel hareket, dairevi hareket tanrısallığı ifade ediyor unutmayın. Çünkü Aristoteles'te bu var. Aristoteles dairesel hareketin başlangıcı ve sonu olmadığı için tanrısallığı ifade ettiğini, Yani ezeli ve ebedi bir hareket olduğunu söylüyor. Her bir hangi varlık dairesel bir harekete sahipse o ay üstü aleme dahildir ve tanrısaldır. Bu nedenle ay altı alemde saydıkları dünyanın dairesel olarak dönmediğini sabit iddia eder. İşte Aristoteles'in hatası buydu yani dünyayı ya da Batlangüs'cü e, astronomideki eksik, yanlış, dünyanın dönmediği fikriydi. E, yeni Eflatuncu geleneğin birlik ve yetkinlik bir olana yaklaştıkça artar, bir olandan uzaklaştıkça azalır şeklindeki ilkesi Farabinin sudur öğretisinde de göz önüne e, çıkmıştır. Öyle diyelim. Yani e, yeni Eflatuncular diyor ki e, yetkin olacaksa bir varlık en üstteki bire yakın olması gerekir. En üstteki birden uzaklaştıkça bir varlık yetkinliğini kaybeder noksanlık onda artar. E, dolayısıyla en üstteki bire yaklaşmak yetkinlik Mükemmellik, ondan uzaklaşmak ise noksanlık ifade ediyor. Farabi de aynen bu düşünceyi alıyor. Ve zaten kozmolojisini bakın aynı düşünce üzerine kurmuş oluyor. E, dolayısıyla hatırlayacak olursanız Farabi'deki mutluluk kavramı neye tekabül ediyordu? İnsanın e, tanrısallığa yani o mükemmel akılsallığa doğru yük, yükselişini, ifade ediyordu mutluluk. Eğer insan bu noksan olduğu pozisyondan kendisine bir imkan olarak sunulmuş olan aklıyla aklını yetkinleştirerek o en üstteki sudurun başladığı tanrısal bire doğru, tanrı olan bire doğru ulaşmaya çalışırsa, yükselmeye çalışırsa mutlu olacaktır. Bunun yolu da neden geçiyordu? Faal akılla, yani ay üstü alemle, ay altı alemin sınırında bulunan faal akılla ittisal sağlamasına bağlıydı. Eğer bunu bir insan gerçekleştirebilirse, ittisali sağlayabilirse ne yapıyordu? İşte o en üstteki bire doğru yükselişini sürdürebiliyordu. Ama o ittisali sağlamadığı sürece ayaltı alemdeki aklı, aklı olmayan, akılsal olmayan varlıklar gibi e, yok olup gidecektir, diyordu Farah. Buna göre, ilkten diğer varlıkların taşıp çıkması, yetkin olandan noksan olana, yani bir olandan çok olana doğru inen, kademeli bir yapı içerisinde gelişmektedir. Bu kademeleşme, ilahi adalete göre varlık bakımından en mükemmel olandan başlar, onun arkasından kendisinden biraz daha az mükemmel olan şey gelir, o da ikinci akıl, daha sonra üçüncü akıl, böyle silsile yoluyla devam eder. Nihayet varlık bakımından öyle bir aşamaya ulaşılır ki, onun ötesine geçilmek istendiğinde artık mümkün olmayan bir şeye, yani yokluğa doğru geçilmiş olur. Dolayısıyla e, biraz sonra yine göreceğiz. Farabi de arkadaşlar sudur, mükemmelden, yani ulvi olandan e, süfli olana doğru gidiyor. Mükemmelden noksan olana doğru bir iniş sürecini ifade ediyor. Farabi de bu sefer ahlak ve siyaset bu ıı, inişin tam tersine bir çıkış sürecini ifade ediyor. Yani aslında düşmüş olan varlığın kendisine bu ayaltı alemdeki diğer varlıklardan farklı olarak verilmiş olan potansiyel akıl ile yani e, bil kuvvet akıl imkanıyla bir çıkış yakalama bir çıkış sürecini başlatma, başlatabilme yetisine sahip bir varlık olarak insan, insanın önce nazari ilimleri öğrenmesi, arkasından pratik ilimlerle, ahlakla ve siyasetle doğru olanı, güzel olanı, iyi olanı, faydalı olanı yapması, onun ne yapmasını sağlıyor? Çıkış sürecini başlatmasını sağlıyor. Ve burada tabii faal aklın da etkisi olacak. E, kişi, insan bu yükselmeyi isteyecek önce, arzulayacak. E, bu noktada hareket edecek. Daha sonra faal akıl onun bu isteğine karşılık verecek ve onun o bil kuvve olan aklını bil fiil hale geçirip yükselişini sürdürmesine sebep olacak. Dolayısıyla bakın Önce bir iniş süreci var, yaratılış açısından. Daha sonra insanın bu inişin tersine doğru bir çıkış sürecini başlatması söz konusu. Yani burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Akıl olan, akil olan, makul olan Tanrı en üstte nasıl on, kendisinden zorunlu olarak sudurun başlamasına sebep olan akletme fiiliyle yaratmayı başlatıyorsa, ayaltı alemde akılsallıktan pay almış olan yegane varlık olarak insan da, akletme fiiliyle çıkış sürecini başlatmış oluyor. Dolayısıyla burada ortak olan şey nedir? Akılsallık. Peki aynı zamanda akılsallık neyi ifade ediyor? maddi olmamayı ifade ediyor cisimsiz olmayı ifade ediyor bir, bir de tanrısallığı bu bağlamda tanrısallığı ifade ediyor Çünkü tanrısallık Farabi de eşittir gayri maddi olmak demek Tanrısallık e, eşittir e, mükemmel akılsallık demek Dolayısıyla arkadaşlar e, yer 667 al, ay altı alemdeki ee, bir anlamda tanrısal varlık farabi felsefesinde insandır arkadaşlar. Ee, şimdi psikoloji ve nefs ve akıl görüşüne bakalım. Ee, aynı şekilde aynı kozmoloji içerisinde bakın değerlendiriyoruz. Aslında ben buna vurgu yapmış oldum. Ayüstü alemde ilkten maddeye doğru devam eden iniş süreci, ay altı alemde noksan olandan yetkin olana doğru piramidal yapılanma içerisinde ilerleyen bir yükseliş sürecine dönüşüyor. En altta bütün tabi varlıkların ortak maddeleri olan dört unsur var. Yani alemin, dünyanın en altında toprak, su, hava, ateş var. Daha sonra sırasıyla madenler var. Çeşitli madenlerimizi biliyoruz. Bunun üstünde bitkiler var. Yer üstünde hemen bitkiler var, toprağın üstünde. Ee, bunun da üstünde düşünmeyen hayvanlar var. Fahra açıklaması bu. Ee, onun da üstünde, bakın, bu, yani o piramidal yapıda ne var? İnsan var, düşünen hayvan olarak insan yer alıyor. Dolayısıyla tabii varlıkların en üstünü insan. Ee, tabiatın bitkiye, hayvana ve genel olarak doğal nesnelere yerleştirmiş olduğu bütün güçler e, insanda mevcut. İnsan nefsi o zaman hem bitkisel nefsin kabiliyetlerine sahip hem de hayvani nefsin kabiliyetlerine sahip ve bunlarda olmayan insani nefsin kabiliyetlerine sahip. Böyle bir özellikte var edilmiş bir varlık. Peki nefis-beden ilişkisi nasıl Farabinin düşüncesinde? E, bu tabii meşya-i gelenekteki madde-suret ilişkisi ve dolayısıyla cevher meselesiyle alakalı ve e, bu bağlamda tartışılan bir şey. Aristoteles'te madde ile suretin arasındaki ilişki, işte ay-altı dünyanın varlıkları çer çerçevesinde birbirini gerektiren, ayrılmaz iki e, varlık olarak düşünülüyor. Yani eğer bir madde olacaksa ay altı aleminde o mutlak suretle suretle beraber olması gerekiyor. Tek başına bir madde olamaz. Tek başına suret olamaz. E, bu ay altı alemdeki her varlık bileşik varlık olduğu için bileşik varlıklarda maddeyle suret ayrılmaz bir biçimde var olurlar. Aristoteles bunu böyle düşünüyor ama bazı maddelerin e, ya da bazı suretlerin maddelerinden ayrılabileceğini söylüyor. Bu da e, aslında direkt insan nefsi ya da insan ruhu dediğimiz e, bir anlamda akıl olarak ifade edebileceğimiz şey. Dolayısıyla insan aklı ya da nefsi maddesinden ayrılabilir e, bir pozisyonda. Ve Farabi buna inanıyor. Farabi diyor ki insan öyle bir aşama sağlayabilir ki maddesiz, bedensiz var olabilir. Ama tabii Kur'an'daki ifadesiyle işte her nefis e, ölümü tadacaktır ayeti kelimesinden. E, ancak ölümden e, sonra. Bu maddesizliğinde mümkün olabileceğini kendisi biliyor yani. Evet. Peki ruh maddi bir dayanak olmaksızın varlık kazanamayan bir ilke olarak var ee, ve maddeyle suretin uygun bir karışımından ortaya çık, çıkmış bir varlık olarak var. E, tabii bu ruhun yani insan nefsinin sahip olduğu bazı yetiler var, kuvveler var, güçler var. Bunlar nasıl ortaya çıkıyor? E, bunu böyle izah ediyor Farabi. Bunda belli bir sıralanışı var ve ihtiyaçlarla alakalı bu. Farabi'ye göre e, bedenle birleşmiş olan ruhun bir takım ihtiyaçları var. İşte sıradan ihtiyaçları var. Daha özel ihtiyaçları var. Mesela sıradan ihtiyaçları ne olabilir? Bedenle birleşmiş bir nefsin tabii ki beslenme olabilir. Beslenme olmaksızın biyolojik varlığını sürdüremez nefis. Dolayısıyla ihtiyaçlar silsilesi üzerinden ne yapıyor? nefsin yetkinleşmesini izah etmeye çalışıyor Farabi abi ve onun kuvvesini yeteneklerini nasıl kazandığını sırasıyla izah ediyor. Öyleyse ilki, ilki nedir? Beslenme. Ve bu beslenme ile beraber ilk ruhsal belirtisinin ortaya çıktığını söylüyor nefsin. E, bu da duyu yetisidir. Yani beslenme ihtiyacı nefste duyu yetisini Geliştiriyor, ortaya çıkarıyor. Ee, i̇nsan aramaya başlıyor duyularıyla. Koklamaya, e, ne bileyim, görmeye, e, dokunmaya. E, yani bir bebeği bu, bu anlamda düşünebilirsiniz. Dünyaya yeni gelmiş bir bebeğin beslenmek için e, oluşturduğu çabaları göz önüne aldığınızda Farabi abi burada duyu yetisinin ortaya çıkmasını bedenin ve ruhun ilk ihtiyacı olan beslenmeyle ilişkili olduğunu söylüyor. Sonra sırasıyla mesela tahayyül gücünün nefiste ortaya çıktığını söylüyor. Yani bir kere nasıl beslendiğini bir nefis bilginde bunu mütehayyilesine yerleştiriyor. Bu bir anlamda hafıza gibi bir şey. Daha önce hangi yolla beslendiğini artık Unutmuyor, nefis hatırlıyor. Bunu da müteahhile gücü sayesinde yapıyor. Yani sırasıyla aslında kendisinde potansiyel olarak var olan kuvvelerin e, tecrübeler yoluyla ortaya çıktığını söylemiş oluyor Farabi. Bu müteahhile gücünden sonra işte düşünme yetisinin gelişmeye başladığını daha farklı bir ihtiyaç olarak. Neden? İnsan sadece beslenme e, zarureti içerisinde olan bir varlık değil, bununla beraber işte onun bir aklı olduğu için e, bir problemi nasıl çözeceğini bilmesi gerekiyor. Teknik teknoloji üretmesi gerekiyor ya da işte bilim yapması gerekiyor, eğitimle uğraşması gerekiyor, bildiğini bir sonraki nesle aktarması gerekiyor, başka işte sanatla uğraşması gerekiyor. Bütün bunlar daha özel ihtiyaçlar olarak insan hayatında ortaya çıkıyor ve bu özel ihtiyaçlarla beraber insanın potansiyel yetileri bilfiil fiil hale gelmiş oluyor. Bu yetilerden bir tanesi ve en önemlisi en üstte bulunanı işte nazari etkinlik yetisi ya da düşünme yetisi, akıl yetisi diyebiliriz. Bununla beraber başka bir yeti olarak arzu, isteme gücünün nefiste var olduğunu ifade ediyor Farabi. abi. Bunun da yani nasıl ortaya çıktığıyla alakalı şöyle bir teorisi var. Bir insan işte ihtiyacını görüyor, duyularıyla bunları tespit ediyor. Bunları gidermeye doğru bir arzu, bir istek duyuyor. İşte o anda arzu ve istek gücü de nefis de ortaya çıkmış oluyor ve bu nefs bedenin her tarafına dağılmış her organında mevcut olan bir güç. Zaten Farabi gücü şöyle ikiye ayırıyor. Dikkatinizi çekeyim. Bir birincisi organik güç yani bir şeyi yapabilme gücü. Mesela işte şu bardağı tutabilme gücü. İçerisinde Kuvvetin olduğu, becerinin olduğu güç. İkinci güç de, nefsin ikinci gücü de akıl gücü. Düşünme gücü. Dolayısıyla birisi daha bedensel, daha organik bir güç. Diğeri daha nazari olan akıl gücü. İşte arzu gücünün de, arzu gücünün de hem akıl gücüyle hem de bu organik dediğimiz, bedenin diğer organlarına yayılmış olan güçle ilişkili olduğunu söylüyor, isteme gücünün. Ee, yani bedenin de bir takım şeyleri arzu ettiğini, aklın da, düşünmenin de arzu ettiğini ve bu arzu etmenin e, bedensel anlamda şehvete tekabül ettiğini, e, akılsal anlamda iradeye tekabül ettiğini söylüyor Farabi bedensel anlamda şehvet biyolojik ihtiyaçların istenmesi onların tatmininin istenmesiyle alakalı iken irade akıl aklın istemesi yani irade etmek insanın pratik aklı ile alakalı yani ne yapması gerektiği ne yapmaması gerektiği nerede durması gerektiği? İşte neyi üretmesi gerektiği ve benzeri daha üst düzey e, akılsal e, tercihleriyle alakalı olan isteme gücünü ifade ediyor irade. Evet. Ee, Farabi aklın tanrı, ikinci nedenler ya da göksel tözler ve insan olmak üzere birbiriyle irtibatlı üç ve olduğunu tartışıyor. Böyle düşünüyor. E, ve aslında Tanrı'dan başlamak suretiyle ikinci, ikinci nedenler üzerinden yani göksel akıllar üzerinden insana kadar silsile yoluyla çeşitli oranlarda bu akılsallığın paylandığını yani paylaşıldığını söylüyor. Dolayısıyla aslında bu sudur nazariyesi bir anlamda da akıllar nazariyesidir Fahravi'de. Burada taşan her ne kadar varlıklar olsa da cisimsel anlamda suret anlamında nedir? Akıllardır taşmış olan şeyler ve altı alemde en son akıldan pay almış varlık da nedir? İnsandır. Ondan da insanın şöyle bir özelliği var. Ee, yani akılsallık maddesizliği ifade eder ve insan dışındaki bütün bu akıldan pay almış o sudur nazariyesi e, sürecinde yer alan her varlığın maddesiz olduğunu söyler Farabi. Bir tek insanın maddeli bir e, nefis olduğunu söyler ve. İnsanı da bir gaye olarak neyi biçer? Bu maddeli olmaktan kurtulmayı, yükselmeyi bir hedef olarak seçer. Bu yükselmeyi başlatabilmesi için de insana aklın verildiğini söyler. Dolayısıyla insanın amacı aklını kullanmak, aklını bilfiil hale geçirmek ve bu onu süfli aleme bağlamış olan maddilikten e, kurtulmasını sağlayacak bir çabaya bir gayrete başlaması gerektiğini ifade ediyor. E, bununla beraber bunu başlatacak kişinin her ne kadar iradesiyle kendi nefsi olduğunu söylese de bunun mümkün olabilmesi için e, faal akılın faal aklın e, gönderdiği ilham kaynaklarını e, ne yapması gerekiyor? Şöyle diyelim, yani bunları arzu etmesi gerekiyor. Yani insan, nazari ve pratik ilimleri arzu etmesi gerekiyor, irade etmesi gerekiyor ki faal akılla iktisal kurabilsin. Çünkü faal akılla iktisal kuramadığı sürece ne yapamıyor? Faaliyetini, o akılsal faaliyetini başlatamıyor. Böyle bir akıllar teorisi de var Farabi'nin, nefis, nefis teorisinden ayrı olarak. Ee, evet, Farabi'ye göre insanın bütün başarıları düşünme yetisiyle ilgili o zaman. Doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, yararlı ile zararlıyı, güzelle çirkini, kısacası bilgi, ahlak, estetik, sanat ve teknikle alakalı bütün yetiler düşünmeyle, ilgilidir Farah de. Düşünme yetisinin de iki tür işlevi var. Nazari akıl, pratik akıl ya da ameli akıl. E, nazari akıl da teorik akıl demek. Bu anlamda teorik akıl insan iradesi ve dolayısıyla yapıp etmesinden bağımsız olan matematik, fizik ve metafizik gibi e, teorik bilimlerle ilgilidir ve bunları araştırır. Pratik akıl ise insanın yapabileceği e, cinsten olan şeyler yani ahlak ve siyaset, sanat e, aklımıza ne gelirse pratik anlamda e, pratik ilimlerle ilgili olan şeyler. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. E, peki bu Farabi'ye göre aslında e, söyledi ama ben tam anlayamadım. Hmm. Bu farlakla ulaşmak için her hmm. insan bu yetiye sahip midir? Yani her insan evet. buna tabii, tabii. ulaşma ümidini var mıdır? aynen Her insanın eşit oranda buna imkan e, açısından evet. sahip olduğunu söylüyor. Yani her insan bütün bu yetenek ve donanımlarla ne yapıyor? Başlangıçta bir kuvve bir akla heyulani bir akla sahip olarak dünyaya geliyor. Bebeğin aklı gibi düşünün bunu. Ama o aklın içerisinde mükemmel insan gizli potansiyel olarak. İşte bu gizli olan potansiyelliği ortaya çıkarmak insanın gayesi. Bunu nasıl yapacak? E, düşünme yeteneğiyle yapacak. Düşünmeyi sevecek, isteyecek. Düşünmeyi de sevmek, istemek ne demek Farabi'de? de? İşte nazari ilimleri öğrenmek önce. Fizik, matematik, metafizik gibi. Arkasından pratik ilimlerle bunu desteklemek. Ahlak, siyaset, Sanat gibi. Sonra işte bütün bunları yaptığında faal aklın yardımıyla karşılaşacak. Çünkü e, Farabi'ye göre nazari ve pratik ilimler yoluyla uğraşmak ya yani ilimlerle uğraşmak sürekli bir düşünme faaliyeti olduğu için aklın sürekli etkin olması anlamına geliyor. E, siz aklınızı sürekli etkin tutarsanız e, faal olan yani sürekli etkin olan akılla karşılaşırsınız. Sürekli etkin olan akıl nedir? Faal akıldır. Ee, i̇şte dolayısıyla hocam, bu karşılaşma bir iktisal sağlıyor ve bu... sizin kendi çabanızla ulaşamayacağınız ilhamı faal akıl size veriyor. Evet. Hocam bu yönelme içten gelen bir şey mi? Yani demek istediğinizi anladım. Yani Hı -hı. mesela benim bende de sizde de bir başkasında da bu böyle içte olan bir şey mi? Hani e, işte Karakter hani e, direkt suya gidiyorlar yani içgülsel Hı. bir şey mi yoksa hani bu bir tercih mi? Çünkü bunu şunun için soruyorum. Eğer bu sanki Farah şöyle diyor. Bu içten her insan bu şekilde doğar. Yani potansiyel olarak faal akla ulaşmak için. Hani bu yetiyle doğar. Evet. Ama eğer öyle olsaydı Kur'an-ı Kerim'de çok yerde işte düşünmüyorsunuz, akletmiyorsunuz diye bizi uyarmazdı. Yani bu sanki Kur'an-ı Kerim'e göre e, bu... İnsanın tercihinde olan bir şey, yani insana verilen bir şey, yani ben tercih ederim. Ya düşünürüm ya düşünmem, ya ulaşmak isterim ya ulaşmak istemem. Ama sanki Farabi, herkes ulaşmakla yükümlü gibi, yani ulaşmakla içinde öyle bir yeti varmış gibi söylüyor. hani Evet, biraz anlayamadım. şöyle yani her insan akla sahip olduğu için, bil fiil bir akla, potansiyel olarak bir akla sahip olduğu için bunu başlatmakla yükümlü yani gayesi bu zaten insanın ee, insan bunu nasıl başlatacak nasıl başlatacaktı hani o arzu arzu gücünü hatırlayalım bedensel bir arzu gücü var şehvet olarak tanımlanıyor bir de irade gücü olarak akılla ilişkide anlamda irade gücü olarak tanımlanıyor işte insan eğer sıradan ihtiyaçlarının giderilmesiyle uğraşırsa yani Farabi'ye göre hayvani ve bitkisel nefis formunda, formunda kalırsa hiçbir zaman düşünme faaliyetine yani onu istemeyecek, irade etmeyecek ve başlamayacak. Ama ne zaman ki hayvani ve bitkisel nefsin üstüne çıkıp insani nefsin gereği olan düşünme yani akletmeyi isterse o zaman başlamış olacak. Dolayısıyla aslında her insan düşünen varlık olduğu için bu süreci başlatabilir. Ama bu süreci başlatınca Farabi e, tabii çok önemli şartlar koyuyor. İşte e, teorik ilimler öğrenmesi lazım. Pratik ilimler öğrenmesi lazım. Yani daha özel olan ihtiyaçları takmin etmesi lazım diyor. Bunları yaparsa faal akılla iktisat kurabilir. Bunları yapmazsa Sadece işte gündelik basit ihtiyaçlarını gidermek için düşünmüş olacağından bir anlamda e, hareket eden hayvani nefis ya da idrak eden hayvani nefis formunu aşamayacak ve dolayısıyla hayvan gibi o da yok olup gidecek. Ama her kim alakalı bir kurmuşsa o zaman o e, insani bir e, formda Muamele görecek yani işte ölümden sonra o dirilecek, yeniden dirilecek insan gibi e, bir varlık olacak diyor. Anladım hocam. Yani potansiyel olarak var ama onun başlangıcı insanın kendi iradesinde. bağlı. Şartlar evet. oluşmasında tamam. Dolayısıyla o bahsettiğin hiç düşünmez misiniz ayeti de bu anlamda destekliyor. Yani e, bırakın artık şehveti de biraz düşünün anlamında. Kur'an'ın bu böyle bir uyarısı olduğunu biz varsayabiliriz. Peki faal aklın insanı nasıl desteklediği ile alakalı Farabi'nin yaptığı açıklamalar neler? Ona göre faal akıl insana ilk olarak güç ve ilke biçiminde ilk bilgileri, düşünülürleri, makulaat dediğimiz düşünülürleri, öncülleri veriyor. Yani işte e, mantıktaki temel ilkeler, prensipleri veriyor. Ve insan bunların sayesinde geride, geride ne varsa onlara yöneliyor, kendisi araştırarak daha ayrıntılı bir şekilde e, elde ediyor. Dolayısıyla faal akıl size bütün hakikati ilham etmiyor yani. İlk bilgileri veriyor. E, bu anlamda öyle faal akılla iktisal kur, kurmak o zaman... Çok da zor bir şey olmasa gerek. Ee, Farabini zaten e, sisteminde çelişik olarak yani bir tenakuz olarak kendisini gösteren şey bu. Faal alakalı itisal kurmayı hani hem pratik hem nazari ilimlerden sonra mümkün olacak şekilde izah ediyor. Daha sonra faal aklın e, bu itisal sürecini başlatacak şekilde insan nefsine yapacağı yardımın ne olduğu konusunda da bunu söylüyor. Yani ilk bilgileri, düşünülürleri, öncünleri verir diyor. Bu anlamda bir tenakuz söz konusu. Şeye bakalım yine. Evet. insandaki o akıl, ilk akıl, heyulane akıldır arkadaşlar. Edilgin akıl olarak da söylenir ya da işte bil, kuvve, akıl olarak isimlendirilir. Ee, onun bütün akledilirleri kavraması sonucu mükemmelleşen ve böylece bil fiil, akıl ve bil fiil akledilir olan, öyle ki kendisinde akledilir olanla akıl olanın bir ve aynı şey haline geldiği herhangi bir insan mertebe bakımından aklını geliştirmiş oluyor ve bil fi, bil kuvve akıldan daha üstün olan mükemmel maddeden daha çok bağımsız ve faal akla daha yakın olan bir akıl seviyesine kavuşmuş oluyor. Buna kazanılmış akıl diyor Farabi. El aklül müstefad. Bu e, kazanılmış akıl seviyesi faal akılla irtisali sağlamış insanın o an sahip olduğu akıl arkadaşlar akıl seviyesi Yapıyor. İşte bu düzeye ermiş insana e, Farabi, ittisal ya da hulul ya da ittihat gibi terimlerle e, bunu değerlendiriyor. Yani faal akıl ile ittisali sağlamış kişi için bunu söylüyor. Farabi'ye göre nefis, uygun bedensel varlığın yetkinliği olarak ortaya çıkar. Fakat kendini gerçekleştirme süreci içerisinde, Bedensiz var olmanın mümkün olduğu mertebelere ulaşmaya çalışır. Şayet ruh bedenle maddi bağlarını kopararak maddeden ayrı bir şey olarak var olma durumuna yükselemezse bedenle birlikte yok olur. Ölümsüzlük de şu anda sadece bir fiil akıl statüsü elde etmiş ruhlar için söz konusudur. Akli bakımdan gelişmemiş ruh, insan türüne dahil olamaz Farabi'ye göre ve bu sebeple hayvan cinsinin ortak kaderini paylaşır yani bedenle birlikte yok olur gider diyor. Son olarak toplum siyaset ve din görüşleri var burada çok detaya girmeden yine mutluluk konusuyla irtibatlı olduğu için daha önce de konuştuğumuzdan çok fazla ayrıntılandırmadan şöyle e, hocanın makalesindeki o kısımdan önemli bazı yerleri aldım. Şöyle bir bakalım. Diyor ki Farabi'ye göre bireyin varlığının amacı mutluluk. Mutluluğa ulaşmanın aracı da toplumdur. Yani daha önce de söylediğimiz gibi insan Farabi düşüncesinde tek başına mutluluğa ulaşamıyor. bir e, hem siyasi hem sosyal bir varlık olduğu için zorunlu olarak bir toplumda yaşıyor ve o toplumun sahip olduğu nitelikler doğrultusunda o da mutluluğa doğru adım atmış oluyor. Çünkü başkasına muhtaç olan bir varlığın her şeyi tek başına yapamayacağını düşüneceğimiz için tek başına bireysel anlamda mutlu olması mümkün değil. Bu anlamda mutluluğun Araçlarından bir tanesi toplumdur. Göre. Toplum insan hayatı için vazgeçilmez bir yer ve alternatifi olmayan bir araç. Bu sebepledir ki siyaset ilminin en temel meselesi mutluluktur. Yani insanların eşit olmayan yatkınlıklarda yaratılmış olması, insanın varlık amacı olan mutluluğu bir yönetim ve eğitim-öğretim sorunu haline getirmektedir. Yani her insan birbiriyle aynı değil, eşit olarak var olmamış, kimisi eksik, kimisi daha donanımlı yaratılmış. İşte bu eksikliklerin giderilmesi bir takım eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda yönetim ihtiyaçlarını ve bir de toplumsal düzen ihtiyacını ortaya çıkarıyor. İşte hem toplumun hem siyasetin hem dinin hem ahlakın hem hukukun amacı insanın bu eksikliklerini diğer insanlarla ilişkisini iletişimini en güzel seviyede kurarak gidermek ve böylece onların mutlu olmasını sağlamaktır. Dolayısıyla Farabi siyasetinde, toplumunda, dininde insanların mutluluğu için ...çabalayan, uğraşan birer araç olduğunu söylemiş oluyor bize. Yine çünkü her birey mutluluğun ne olduğunu ve bu konuda neler yapması gerektiğini kendi başına bilemez diyor. Dolayısıyla insanların çoğu mutluluğa ulaşmada bir muallim, bir öğretici ve bir mürşit, bir yol göstericiye muhtaçtır. Çoğunluk sadece bilme ve yapma konusunda değil... Kendini kontrol etme ve bilinçli davranma konusunda da yetersiz olduğundan eğitim ve öğretim yine mutluluk için olmazsa olmaz bir strateji, bir politikadır. Ve bu strateji ve politikanın e, ne olması gerektiğini belirlemek ve bunu hayata geçirmek de yöneticinin işidir, reisin işidir. Burada siyaset o zaman ne oluyor? Önemli hale geliyor. Peki, Farabi'ye göre e, mutluluğu sağlayan toplum hangisidir? Nasıl insanlardan oluşmuştur? Erdemli insanlardan oluşan, faziletli insanlardan oluşan, fazilet toplumudur gerçek mutluluğu insana sağlayabilecek olan e, toplum. Bunun aksi olan toplum ise cehil toplumudur, yani cehalet toplumudur. Orada insan mutlu olamaz. Ee, yine Farabi siyaset felsefesinde Eflatun'u izliyor ve erdemli toplumun en belirgin özelliğinin uyum olduğunu, harmoni olduğunu söylüyor. Çünkü ona göre uyum hem adalet hem düzen anlamına geldiği için hem siyaseti hem de toplumu dizayn eden, düzenleyen bir şeydir. Ee, burada İnsanlar ne kadar birbiriyle uyumlu ise, ne kadar reisin e, emirlerine uygun davranırlarsa e, o kadar erdemlidirler diye düşünüyor. Tıpkı e, Eflatun gibi uyumsuz insanların e, isyankar olduğunu ve cahil olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla uyumlu olmak Farabi'de erdemli olmaktır arkadaşlar. Bunu da en iyi sağlayan yani insanlar arasındaki uyumu en iyi sağlayan kurumun din olduğunu söylüyor. Yine Farabi'nin felsefesinde yönetici, filozof ve peygamber ilk reis reisül evvel olma özelliğine sahiptir. Bunların önemli güçleri vardır. Hem tahayyül güçleri güçlüdür hem zekidirler, çok iyi hitabetleri vardır, çok özel yetenekleri vardır, insanları ikna etme kabiliyetleri vardır, inandırma yetenekleri ön plandadır. Bu nedenle din önderi olarak peygamber ya da işte bir devlet reisi olarak filozof aynı yetkinliklere sahip ve başkanlık özelliği taşıyan, İki insandır. Onlar imamdırlar ve Erdemli şehrinde, devletinde, toplumunda başkanıdırlar diye düşünüyor Farabi. Evet arkadaşlar, sunumumuz burada bitti. Ben size teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı ve değerlendirmelerinizi alabilirim. Hocam ben sorabilir miyim bir tane? Buyurun. Hocam e, şimdi Farabi'nin e, metafizik ve kozmolojisinde Tanrı sonsuz e, başlangıcı evet. ve sonu yok Hı -hı. Tanrı bizzat kendisi akleden makul Hı -hı. E, ama e, evren e, oluşurken taşma e, sudur teorisine göre Tanrı kendini akletmesiyle beraber e, göksel e, e, akıllar oluşuyor on faila kadar ki ay alem oluşuyor. Evet. Sonra da e, ay alt alem oluşuyor. Şimdi tan tanrının e, kendini akletmesi sonsuz bir durum. Bu sonsuz durumda bu sürecin e, bir başlangıcının olması arasındaki e, arasında bir çelişki var gibi geliyor bana. Yani öyle mi? Ya da bu sonsuzluk var. Sonsuz, son, Tanrı kendisi sonsuz ve kendini sonsuz kere sonsuz sonsuz olarak akledeceğine göre, o zaman e, bu sonsuzun sonu da olamaz. O zaman kıyamet nasıl olacak? Hem ayet alemi hem ayat alemi için. Evet. Şimdi e, yani sen diyorsun ki Tanrı'nın ilk e, eylemi kendisini düşünmekti. Bunun sonsuz olduğunu iddia ediyorsun, değil mi? Tanrı'nın eylemi eğer kendisi gibi sonsuz olacaksa, sonsuza doğru kendini düşünecek ama, yani bu düşünmesiyle zaten taşma gerçekleşiyor ya. Yani. Dolayısıyla bir sudur varlığın oluşumu, ortaya çıkışı ve varlığın, daha doğrusu alemin de ezeli oluşu, sonsuz oluşu bu düşünmenin içerisinde gerçekleşiyor zaten. Aslında tam da şöyle, alem ezeli. Tanrı gibi ezeli Arabi felsefesinde. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yok. Yani Tanrı'daki sonsuzluk, ezelilik taşma yoluyla zaten aynı anda Tanrı ile beraber alemin de var olması gerektiğini bize gösteriyor. Kıyametle ilgili süreç tabii çok farklı. Yani kıyamet dinin bir terminolojisi Farabi e, burada hiç ona değinmiyor hiç girmiyor e, ama muhtemelen şöyle düşünüyor yani çünkü Tanrı'ya sadece e, ilk hareket ettirici gözüyle bakmıyor e, İslam dinindeki işte Allah'ın özelliklerini sıfatlarını da bildiği için alemi sürekli evren çeviren müdahale eden e, dolayısıyla sürekli yaratan bir varlık olarak da e, tasarlıyor, tasavvur ediyor. Bu anlamda aleme müdahale edeceğini e, biliyor ve bence kıyameti, yani mead dediğimiz işte e, ölümden sonraki hayatın nasıl başlayacağı konusunda kıyameti de e, yani felsefesinde biz görmesek bile e, inançlı bir e, düşünür olarak bunu öyle tasarladığını düşünüyorum. Ama felsefesinde kıyametle ilgili biz e, bir ilgiye sahip değiliz. Evet. Hocam bir, e, bir de şunu sormak istiyorum. Hani, Tanrı kendini akletmesiyle birinci akıl oluşuyor. Birinci akıl, şey, kendisini akletmesi ikinci akıl böyle böyle gidiyor. 10 akla evet. kadar. Hı hı. Bu akletme süreci ve oluşum süreci bir süreç. Evet. E, bu sürecin bir başlangıcının olmasının gerektiğini düşünürsek Sonsuzluğun bir başlangıcı var gibi bir şey oluyor. Evet. Yani sonsuzluğun bir başlangıcı gibi olmuyor. Hayır öyle bir şey yok. Ee, burada yani şunu düşüneceksiniz. Bu alem nasıl oluştu? Ee, Tanrı yarattı. Kelam bunu söylüyor. Yoktan yarattı. Şimdi bu bir başlangıç. Tabii ki bir başlangıç olacak ama bu Tanrı'nın başlangıcı değil. Alemin başlangıcı. Farabi de burada bu alemdeki varoluşun var ya da alemin varoluşunun nasıl olduğunu hani yoktan yaratma yerine daha rasyonel, daha akli bir sistemle, daha felsefi bir terminolojiyle nasıl izah edebilirim min derdiyle bunu yapıyor. diyor ki Tanrı'dan muhtemelen bu zorunlu olarak taşmıştır diyor. Sudur yoluyla bu iş gerçekleşmiştir diyor. Dolayısıyla bir başlangıç noktası da bulacağı için buna Tanrı'nın kendi kendini akletmesi olarak. Yani yoktan yaratmada da ne söyleniyor mesela? Ya da tecelli yoluyla yaratma tasavvufta işte Allah bir sırdı. Bilinmek istedi. Ve böylece alemi yaratmaya başladı. Ya da tecelli etti. Şimdi Mutlak surette akıl bir başlangıç noktası arıyor. Bu anlamda Farabi'nin başlangıç noktası, yani Tanrı'nın ilk akıl olarak kendisini akletmesi. Bu rasyonel bir sistem. Bunu böyle kurarak geliyor. Sonsuzluğun başlangıcı gibi bir şey düşünmemek lazım. Ama Tanrı sonsuz, ezeli bir varlık, ilk akıl kendini düşündü. Yine Farabi'deki bu kendini düşünme eylemi bir anda gerçekleşmiş bir şey değil. Onunla ilgili de bir bilgi vermiyor. Sadece alemin başlangıcını açıklarken bu başlangıcın yani bu sudurun Tanrı'nın kendisini akletme eylemiyle başladığını söylüyor. Ama bu akletme eylemi şu tarihte ya da işte şu zamanda başladı gibi bir şey yok. Yani, muhtemelen oradan biz bunu da anlıyoruz. Tanrı'nın var olması ezeli olduğu için düşünmesi ve akletmesi de ezeli. Dolayısıyla, dolayısıyla alem de onunla beraber bu e, akletme vasıtasıyla sudur ettiği için o da ezeli. Burada e, zaman açısından bir öncelik, sonralık söz konusu değil. Bakın, İkisi de ezeli olduğu için. E, hiyerarşi açısından bir öncelik sonralık var Ar Arabi'de. İlk akıl Tanrı olduğu için hiyerarşik olarak o düzenin en önünde bulunuyor. E, ondan sonra ikinci, üçüncü akıl ta böyle devam ediyor. Buradaki öncelik zamansal değil. Hiyerarşik olarak bir öncelik var. Anladım Merhaba. hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka var mı arkadaşlar? Evet, var hocam. Ee, hocam. Evet. Yasin. Selam aleyküm hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz Allah'ın aleyküm. Sağ olun. Aleyküm. Hocam. Sağ olun. Ee, Teşekkürler. Hocam Gazali'yi bilmiyorum. İşleyecek misiniz işlemeyecek bilmiyorum da. Gazali'nin e, Farabi hakkındaki düşünceleri, tabi i̇bn Sina hakkındaki düşünceleri, taafit geleneğini biraz eskiden, üniversite yıllarından hatırlıyorum. Biraz evet. da araştırdım. Hı -hı. Hani özellikle e, haşrın ruhani olması ya da Allah'ın külli şeyleri bilip cüzi şeyleri bilmemesi evet. e, bir tane daha var da onu hatırlayamadım alemin ezeliliği alemin ezeli olduğu konusundaki <gülüyor> düşenlerinden tekfir ettiğini biliyoruz evet doğru onu da Gazali'nin e, düşünceleri hakkında siz ne diyorsunuz onu merak ediyorum Gazali'yi de işleyeceğiz tabii evet. bu program dahilinde ee, yani Gazali de tabii ki itirazını yapıyor, meşhahi felsefede özellikle Farabi ve İbn Sina'nın görüşlerini e, hani 20 başlık altında değerlendiriyor. Ee, önemli bir felsefe tahsili yaptıktan sonra bunu yapıyor. Filozofların maksatlarını gayelerini önce anlatıyor. Arkasından diyor ki bunlar 20 meselede e, yanlış yaptılar bu 20 meselenin 17'sinde bid'ate düştüler, üçünde de küfre düştüler diyor. Az önce senin de ifade ettiğin meselelerde e, filozofları tekfir ediyor. Diğerlerinde de onların e, bid'ate düşmekle suçluyor ve hepsini eleştiriyor. Dolayısıyla Gazali bir anlamda İslam düşüncesinde e, felsefi düşünceye darbe vurmuş bir isimdir. E, Kendisi hem bir kelamcı olarak başladığı serüveni yani iyi bir tasavvufçu olarak bitiriyor. E, düşünceleri konusunda yani benim tabii bir değerlendirme yapmam, e, yani değer açısından değerlendirmem doğru olmaz. Şunu söyleyebilirim, filozoflar e, kendi sistematiği içerisinde tutarlı bir takım görüşler, öne sürmüşler. Bunun böyle olduğunu iddia etmişler. Onlar tamamen rasyonel düşündüğü için bunu böyle yapmışlar. Gazali daha kelami bir perspektiften ve daha Kur'ani bir tarzda Nas'ları referans alarak onları eleştirmiş. Onun eleştirileri de tabii kendi içerisinde tutarlı, sıkıntısız. Ama bütün bunları ben zenginlik olarak değerlendiriyorum. Yani biri yanlış yaptı, biri ona karşı doğru yaptı gibi bir değerlendirme içerisine girmiyorum. Gazali'yi de, Farabi'yi de, İbn Sina'yı da İslam düşüncesinin zenginliği olarak, İbn Arabi'yi de başka bir perspektif açısından zenginliği olarak görüyorum. Öyle değerlendiriyorum. Ve i̇yi ki de var olmuşlar. Düşünmüşler, yazmışlar, ee, günümüze kadar e, düşünceleri gelmiş, eserleri ulaşmış. Hem batıyı hem doğuyu etkilemişler. Kendi işlerinde de tartışmışlar. Bu ne kadar güzel bir şey. Tafut geleneği de dediğim gibi Osmanlı dönemine kadar e, gelmiş. 16. yüzyıllara kadar devam etmiş. E, zaten olması gereken bu. Yani insan düşünecek araştıracak, e, özgür bir şekilde düşündüğünü yazacak, ifade edecek. E, daha sonra tartışmalar olacak, problemler eline boyuna tartışılacak. E, farklı farklı e, külliyatlar, e, yine düşünceler ortaya çıkacak. Bu bir zenginliktir. Ben böyle değerlendiriyor. Anladım hocam. E, hocam bir de sudur teorisiyle ilgili e, bir cümle geçiyordu de, Hmm. birden ancak bir, bir çıkar diyorlardı herhalde sudurcular. Evet, evet. Yani burada biz yaratıcıyı mutlak anlamda bir kabul ediyoruz. Kainatı da bir çeşitlilik ya da bir çoğluk olarak ele alırsak hmm. yani bu taşma İslam yaratılış teorisine ters değil mi? Yani çelişki yok mu burada sudur teorisinde? Yani nasıl söyleyeyim? Yani birden bir çıkar diyorlar ama kainatın hmm. yaratılışı bir çoğluk değil mi? Yani o Ayşe Allah'ın zatından bir çokluk çıkmış olmuyor mu? Yok aslında birden bir çıkar demiş olmaları şöyle Orayı ben anlayamadım hocam. Şöyle bir çokluk var evrende bu çokluğun nasıl ortaya çıktığını izah etmeye çalışıyorlar zaten. Birden çokluğun ortaya çıkışını sudur nazariyesiyle izah etmiş oluyorlar. Daha akli, daha rasyonel bir sistemle bunu yapmış oluyor filozoflar. E, i̇şte az önce anlattığımız gibi e, yani ikinci akıl çokluğu ifade ediyor. Çünkü bir küre e, hareket ediyor. E, bir sebebe dayanıyor. Yani kendini var eden bir sebep var. Yine kendinden e, taşan başka bir varlık olduğu için çokluğu ifade ediyor. E, ama en yukarıda olan bir sebepsiz olduğu için, ezeli olduğu için, yalın olduğu için, e, basit olduğu için e, tekliği ifade ediyor. O tek, hiçbir zaman çok olmuyor. Ama ondan çıkanlar, taşanlar çok olarak devam ediyorlar. Ta ki işte ay altı alemdeki çeşitliliği, çokluğu daha fazla olan bir yapıyla e, karşılaşıyoruz. Şimdi İslami yaratma teorisi diye bir teori yok. Aslında şöyle kelamın, yani İslamın, İslam'ın yani Kur'an ifadesiyle yani insanın Kur topraktan ifadesi yaratılışı, sudan bahsetmesi, ondan yani doğru. orada da aslında birden bir çıkar ya da çıkmaz meselesi yok. Allah her şeyi yaratır değil mi? Yani her şeyin yaratıcısıdır. Allah o anlamda Kur'an bağlamında birden bir çıkar ya da birden çok çıkar tartışması yok. Çıkma meselesi yok çünkü orada Allah'ın e, yaratması söz konusu. Dolayısıyla e, yaratmanın ne, nasıl olabileceğini akli bir anlamda izah etmek e, filozoflara düştüğü için filozoflar bunu sudur nazariyesiyle e, yapıyorlar. E, kelamcılar İslam dininin naslarını, Kur'an'ı ifadeleri, ayetleri savunmak, ve bunları yine bir anlamda akli delillerle desteklemek amacıyla bir takım faaliyete girişiyorlar, entelektüel faaliyete. Bu anlamda yaratmayı Kur'an'daki ifadesiyle Allah her şeyi yoktan yaratabilir, anında yaratabilir ve zorunlu değildir onun yaratması, isteğe bağlıdır diye savunurlar, söylerler. Bunda da zaten birden bir çıkar ya da birden çok çıkar tartışması yok. Allah e, istediği varlığı istediği zamanda istediği surette istediği sayıda oranda yaratabilir. Onda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla e, sudur nazariyesinde de böyle bir problem yok. Yani e, kelami anlamdaki yoktan yaratmayla çelişebilecek e, tek şey şu yani Allah'ın Zorlan, e, zorunlu olarak yaratması burada evet. e, kelamcıların itiraz ettiği ya da gazali'nin itiraz ettiği noktalardan bir tanesi. Yani Allah'a zorunlu yaratma dayatılamaz. Filozofların eleştirildiği nokta burası. Aynen. Anladım hocam, teşekkür hocam, ederim. E, hocam bu sudur. E, teorisi e, İbn Arabi'de, e, İbn Sina'da, Gaz Gazali'de hatırlamam ama. Genel itibariyle hep üzerinde durulan bir konumu yani mesela ben hatırlıyorum lisansta İbn Sina'da işlemiştik biz hemen hemen aynı gibi. var tabii ki sudur aynı şekilde Hı -hı. hocam bu e, ilerliyor mu? yani sudur nazariyesini yani nasıl anlatayım? meşhuri filozofların Hı -hı. yani Farabi ve İbn Sina'nın özellikle ve İbn Rushd'in e, üzerinde durduğu mesele bunlar İbn Arabi tabii çok farklı. Onda tecelli söz konusu, tecelli olarak hı. yaratma var. Ee, bunun dışında Gazzali zaten bunlara itiraz ettiği için böyle bir düşünce yok. Yani Mesayi gelenekli bilozotların e, yaratmayı izah ederken kullandıkları bir nazariye hı. bu, özellikle de Farabi ve İbn Sina. Öyle hı. düşünüyorum. Hocam e, benim asıl sorum şuydu hani İbn Farabi şöyle diyor ya insan maddeli ruftur, hı hı. Yani maddeli ruh Evet. İnsan dünyada maddeli bir ruhtur. Yani dedi ki Ay üstü alemde madde e, şey ruhlar maddeye bağlı değil ama ay altı alemde insan maddeye bağlı bir evet. ruha sahip. E, ama görevi nedir? Eee iletişime geçmek ve e, maddesinden kurtulmak değil mi? Hani mutluluğa o şekilde ulaşıyor. Bakalım. Peki biz biz e, o ay üstü aleme geçtiğimiz zaman cennet cehennem ay üstü alemde yani Evet. Yani, Öyle ben düşünüyorum şu an. Oraya ee, yani. geldiğimiz zaman evet. beden, o zaman bedenle yaratılamayız yani. Hani Beden orada, yok maddeden ayrılmış çünkü artık ayüstü aleme geçmiş o varlık insan. Hı hı hı. Peki burada e, maddesinden ayrılmış bir insan nasıl bedeniyle tekrardan var olacak? O zaman bu bir ceza olmaz mı ona? Bedeniyle birleşmeyecek zaten ara doğrusunda. E, ama... Kurtulmuş olacak. Hı hı. Ama biz mesela cennette ya da cehennemde hani o alemde ahiret aleminde bedenimizle yaratılacağımızı yani Sen, yani Kur'an'daki ifadeye göre ya da Gazali'nin evet. itirazıyla söylüyorsun ama Farabi bunun böyle olmadığını iddia ediyor. Ya yani Farabi'ye göre hani Farabi'ye göre cismani haşır yok. Heh, anladım. Ya, ruhani haşır var. Yani insan ruh olarak dirilecek, Hı -hı. nefs olarak dirilecek. Bedeni Peki. olmayacak. Çünkü südur teorisinde bu böyle yani. Anladım hocam. Öyle, öyle. Çünkü ben hep yani bize İslami işte hani e, söylenen şeyi kendi ideolojimize göre çevirmeye çalıştığımız için evet, bir şey oluyor. Evet. Aynen tamam. öyle bir problem çıkıyor. Farabi bu şekilde düşünüyor. Onu parabi, yani onun şekilde felsefesi bağlamında düşüneceksiniz Hı. yani. Tabii e, tutarsızlık varsa oradan itiraz edeceksiniz. Yok. Yani adam nasıl düşünüyor? E, maddesizlik tanrısallıktır diyor. Bitti. O zaman insanın gayesi kendisine verilen tanrısallık özelliği olan akıl yoluyla mükemmel tanrısallık formuna doğru ilerlemek, yükselmek. Çünkü oradan evet. indi, oradan düştü. Öyle evet. düşünüyorum. Hı -hı. Hocam mesela bu e, faal kızla iletişime geçme, işte nazari ve ilmi akılla yani bu bilgilerle oluyor ya hani ona göre, Farabi'ye göre. E, Onun mesela baktığımız zaman gene ben kendi, ideal, e, kendi şeylerimizle düşünüyorum. Yani tutarsızlığına söylemek istiyorum, ee, bana göre tabii ki. Ama mesela bu nazari ve ilmi noktada bilgi sahibi olan insanların farlağla ulaşmadığını görebiliyoruz, onunla iletişime geçmediğini görebiliyoruz. Yani sadece fa sadece farlağla iletişime geçmenin akıllı olamayacağını, e, bunun birazcık da ilahi tecelli, yani işte bana Allah verir, başkasına vermeyebilir. E, ...şeklinde de bakmamız gerektiğini ama... Farabinin böyle bakmadığını görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Far öyle bakmıyor. Far aklını kullanmanın... ...aklını işletmenin... ...faal akılla iktisal kurmanın... ...ön şartı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla aklını kullanan... ...ilim öğrenen herkes... ...faal akılla iktisal sağlar diye düşünüyor. Yani sen bunu böyle görmediğini söylüyorsun ama... Yani ...faal aklın ne olduğunu... ...burada nasıl tespit ediyorsun... E, ulaşmayan insanların ulaşmamasını nasıl izah ediyorsun? Yani niye ulaşmadı diyorsun? O Farabi'nin düşüncesine göre çok farklı olabilir. Doğru, aynen. Hı, yani Farabi olaya senin gibi bakmıyor. Keşke Farah Farah abi, Farabi olsaydı da sorsaydık. Hani Farabi akılsallık, yani aklın işletilmesi konusunda e, bir insan diyor, düşünün ne kadar çok düşünüyorsa, ne kadar çok öğreniyorsa. Ne kadar çok düşünce fikir üretiyorsa, o kadar ahlaklıdır, o kadar dindardır, o kadar Tanrısaldır diyor. E ben şu, evet ben şu ayet dayanarak söylüyorum. Hani Kıyamet hmm. günü daldı oyla ya işte o kadar kitap işte merkep yüklü hani hmm. o o o bağlamda söylüyorum. Yani aslında biliyor o adam ama e, yani Farabi. Evet. Ama Farabi oradan da bak şey yapıyor yani kendi sistemini. Koruma altına alıyor, pratik, pratik aklın da işletilmesi gerektiğini söylüyor. Yani evet, ahlak, hocam. siyaset, değil mi? Bütün evet. bu kurumlarda insanın doğruyu, iyiyi ve güzeli yapması gerektiğini de şart olarak söylüyor. Evet hocam, doğru söylüyorsunuz. Tabii, hocam. dolayısıyla yani ilmiyle amel etmeyen alimler de Farabi'ye göre şeye çıkamaz yani. Açıklıklar çıkamaz. Evet. evet arkadaşlar başka e, katkısı ya da sorusu e, olan arkadaşımız var mı? Yoksa tamamlayabiliriz. Saat on buçuk gibi şu anda. Tamam arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Biz teşekkür e, ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol Allah razı mısınız? E, sizden de Allah razı olsun katkılarımız için. E, ben devam etme taraftarıyım. Yani bir ara vermek ister misiniz bilmiyorum ama şöyle Hocam, bir hafta bir ara verelim mi diyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Hocam benim finallerim var da. He. Ya. O zaman Nasıl haftaya finalistiz? değil de biz bunu iki hafta sonra yapalım. Olur mu? Hı hı. Hem de siz bir dinlenmiş olursunuz. Ben bir dinlenmiş olurum. Bunu da Merve bir şekilde duyuralım. Eğer böyle haftalık çok sık oluyorsa programı iki haftaya da çevirebiliriz. Yani iki haftada bir de derslerimizi yapabiliriz. Bunu bir değerlendirelim. Ne dersini de, bilmiyorum. Hocam haftada bir olması bence iyi oluyor. Çünkü <gülüyor> e, yani felsefe yani bu. Hani çok isteyeceğimiz konu var. Evet. Bunlar ancak böyle haftalık yaparsak yetişecek. Evet hocam sizin ee, değer eğer bunun oluyorsa. uyuyorsa. Devam edelim ama... Bu haftaki finallerinizden dolayı bir hafta hem sömestr tatili gibi bir ara vermiş olalım. Olur mu? Olabilir. olabilir, olabilir, olabilir. Ee, evet, yani sonraki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Merve bize yine okuyacağımız makaleyi atar. Bu haftaki sunumu da şimdi bizimle paylaşır. O zaman iki hafta sonra yani haftaya değil de iki hafta sonra... Görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Siz de amanler hocam. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.